Bitmeyen Tatil Tatil ne kadar da heyecan verici bir kelime. Peki, üniversiteler 3 hafta tatil cümlesi de bir o kadar heyecan verici değil mi? Değilmiş. 3 hafta tatilden sonra okul hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorduk. 3 hafta diye çıktığımız tatil 35 hafta oldu ve düşündüğümüz tatillerden biraz farklıydı. 3 hafta sonunda... Eğitimimize uzaktan devam etmeye başladık. Uzaktan eğitim derken kalkma problemi ortadan kalkmış, günümün belirli saatlerini artık metro ve otobüsle harcamıyordum. Keyifle başladığım uzaktan eğitimin kabusa dönmesi uzun sürmedi. Neden mi? Verilen ödevler yüzünden. Uzaktan derslere başladığımız ilk haftalarda evde rahat bir şekilde ders dinlemek eğlenceli bir aktivite gibi görünmüştü. Bilgisayara bağımlı yaşadığımı fark edene kadar... Günde neredeyse 10 saati bilgisayar başında ya ders dinleyerek ya da ödev yaparak geçiriyorum. Artık dizi filmi izlemeye vakit bulamamaya başladım. Hatta ailemle yeteri kadar sohbet edememeye, bilgisayar karşısında ders dinleyerek ya da ödev yaparak yemeklerimi yemeye başladım. Pandemi sürecinde vakit ayıramadığım dizi filmleri izlemek, tatlılar ve yemekler yapmayı denemek, düzenli bir şekilde spor yapmaya çalışmak eğlenceliydi. Yeni şeyler denemeyi her ne kadar çok sevsem de bu süreç belirli bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başladı. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dilediğim gibi gezmeyi, okula giderken ya da okuldayken şikayet ettiğim şeyleri özlediğimi fark ettim. Bu süreç bana okulu ne kadar sevdiğimi gösterdi. Şimdi dört gözle tatilin bitmesini bekliyorum.